Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin yayınları modern problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı da hemen hatırlatayım. 104 ve 105. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz ilk sorumuzda başlayalım arkadaşlar. Evet. Demiş ki bize ilk soruda bir mandırada sütün ağırlığının %60'ı kadar kaymak, kaymağın ağırlığının da %30'u kadar tereyağı elde edilmekte. Buna göre bu mandırada 720 gram tereyağı elde etmek için kaç kilogram süt kullanılır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle 100k kadar bir süt varsa elimizde, bunun %60'ı kadar kaymak elde ediliyor. Yani 60K kaymak var arkadaşlar elimizde. Bu 60K'nın da %30'u yani 3 kere 6 diyorsunuz 18K. Bu tereyağı miktarı arkadaşlar. Tamam? Şimdi tereyağı ne kadar elde edilmek isteniyor? 720 gram. O halde eşittir 720 gram diyoruz. Buradan K ne geliyor arkadaşlar? 40 gram gelmiş oluyor. Peki en başta ne kadar sütle yola çıkmıştık? 100k. K neydi? 40 gram. O halde 100 çarpı 40 gram derseniz bu 4000 gram yapar. 4000 gramın da 4 kilograma eşit olduğunu Sağ sultan bile biliyor. Cevabımız D seçeneğiydi. Evet devam. İkinci sorumuz. Aşağıda bir yumurta kolisi verilmiş. Buna göre bu yumurta kolisinin yüzde kaçı doludur diye soruluyor. Bakın şu sırada 6 tane var. Şu sırada 5 tane var. Demek ki toplam 30 tane yumurtamız var. Ve bu 30 yumurtadan da şu sırada 3 tanesi eksik yani 27 tanesi sevgili arkadaşlarım dolu 3 tanesi de boş 30'da 27 ise yüzde kaçtır sorusu bizim problemimizi çözer Şu sıfırları götürdüm öncelikle 3'e böldüm 3'e böldüm burası da ne geldi arkadaşlar 9 10 ile 9'u çarpıp 1'e bölersek ikisi buluruz 10 çarpı 9'dan 90 bizim cevabımız olacaktı doğru cevap E şıkkıydı ve gençler geçtim 3'e aşağıdaki 10'a on, 10'luk e, oyun platformunda kale, kare zeminlerin bazılarının altına yerleştirilmiş toplam 12 tane böcek vardır. Bakın bunların altlarında böcekler var hangilerinde olduğunu bilmiyoruz. Oyun oynayan kişi bilgisayarın yönlendirmelerini de dikkate alarak rastgele kareleri açarak en az hamlede tüm böcekleri bulmaya çalışmaktadır. Oyuncu karelerin %40'ını açtığında böceklerin %25'ini bulmuştur. Buna göre açılmayan karelerin yüzde kaçının altında böcek vardır? Şimdi burada 10'a 10'luksa 100 tane sevgili arkadaşlar kare var. Ve bu 100 tane karenin %40'ını açtıysa demek ki 40 tanesi açılmış. Geriye kaldı 60 tane kare. Ve bu 40 tane kareyi açtığında ise böceklerin %25'ini buluyor. 12 tane böcek vardı. Çeyreği %25'i demektir. Çeyreğini bulduysa 3 tanesini bulmuştur çeyreğini. Ve geriye kaldı 9 tane böcek. Şimdi arkadaşlar 60 tane karenin içinde 9 tane böcek olduğunu biliyoruz. Buna göre açılmayan karelerin yani 60 tanesinin kaçının altında böcek vardır? 60 tane karenin altında 9 tane böcek varsa 100 tanesinin kaçında böcek vardır diye sormamız gerekiyor. Sıfırlar gitti. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 5. 5 ile 3'ü çarparsanız doğru cevabı bulursunuz. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Ve devam. Dördüncü sorumuz. Bir şehrin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı %5 iken şehrin %10'una 115 gün yetecek kadar su vardır. Aniden bastıran sağanak yağışlar barajları tamamen doldurursa şehrin tamamına kaç gün yetecek su bulunur diye soruluyor. Şimdi %5 iken, bakın %5'i Şehrin %10'una 115 gün yetiyorsa Şehrin %100'üne tamamına Bunu 10'a bölerseniz 11,5 gün yetecek kadar su vardır arkadaşlar Ve bu %5 sudan bahsediyoruz Şimdi aniden bastıran bir sağanak yağışla beraber Barajların doluluk oranı %100'e ulaşıyor Yani 20 katına çıkıyor O halde bu şehrin tamamına Bunun 20 katı kadar bir su sağlar Yani biz 11,5 buçukla 20'yi çarpmamız gerekiyor Burada şu sıfırı götürüp virgülü sağa kaydırırsanız 115 çarpı 2 olduğunu görürsünüz buranın. Çarptığınız takdirde de 230 bulursunuz. Demek ki 230 gün yetecek kadar su birikebiliyormuş bu barajın tamamı dolduğunda. 104. sayfamızı bitirdik. 105. sayfa yolcusu kalmasın. 5. sorumuzdayız. Aşağıdaki tabloda bir mola yerine uğrayan 3 farklı firmaya ait 3 otobüsteki yolcuların sayısı ve mola yerinde yolcuların yüzde kaçının otobüsten indiği gösterilmiştir. A firmasındaki yolcu sayısı verilmemiş ama inenler yüzde 40'mış. B firmasında 40 yolcu var yüzdesi verilmemiş. C firmasında da 60 yolcu var ve yüzde 50'si inmiş geriye 30 tane yolcu kalmıştır diyebiliriz çünkü yarısı inmiş. Mola'da bu 3 otobüsten inen yolcu sayısı 3 otobüsteki yolcu sayısının %40'ıdır demiş. Şimdi e, bu 3 otobüsten inen yolcu sayısı sevgili arkadaşlar 3 otobüsteki yolcu sayısının %40'ıymış. Yani üçünden de inenlerin toplamı sevgili gençler. 3 otobüse en başta binen yolcu sayısının %40'ı unutmayalım. Buna göre Mola'da B firmasına ait otobüsten kaç tane yolcu inmiştir diye soruluyor bize. Şimdi şöyle diyelim öncelikle. %40'ı olduğunu biliyoruz. Ben şurada 100k tane yolcu olduğunu düşüneyim. Ne kadarı indi? 40k'sı indi. Tamam 40k'sı indi. Daha sonrasında ise B firmasına ait 40 tane yolcu vardı. Ne kadarının indiğini şu an henüz bilmiyoruz. Pekala şöyle diyelim. 40k burada var. İki tane yolcu burada inmiş olsun. 30 tane de bu yolcu burada var. 40k artı 30 artı 2 tane yolcu. Otobüste bulunan tüm yolcuların yani 100 artı 100k'nın sevgili gençler. Yüzde kaçıymış? Yüzde 40'ıymış. Yüzde 40'ı diyorum. 40 bölü 40 yazıyorum. 40 bölü 100. Tamam çok güzel. O halde şuradaki yüzleri götürüyorum. 1 artı k kalıyor burada. Buradaki yüzü de götürdüm. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz artık. Bakın 40k artı 30 artı x eşittir. 40 artı 40k geldi bile. Evet. 40K geldi. 40K'lar birbirini götürürse 30 artı X eşittir 40 oldu. X kaçmış olmuş. Yani şurada 10 tane yolcu inmiş. Şimdi 40 tanenin 10 tanesi indiyse çeyreği inmiştir. Demek ki buraya ben %25 yazacağım. Mola'da B firmasına ait otobüsten kaç yolcu inmiştir? E biz zaten bunu 10 olarak bulmuştuk. Cevap 10 ekstradan bir de şunu da bulduk. O da soruya hediyemiz olsun. Beşinci sorumuzu da çözdük. Altıncı sorumuzdayız. Nemrut Dağı'nı bir günde ziyaret edenlerin %75'i yabancı turisttir. Yani 100K tane bir günde turist varsa bunun 75K'sı yabancı ve sevgili gençler 25K'sı da yerli turistmiş. Tamam? Pekala, yabancı erkek turistlerin sayısı yerli kadın turistlerin sayısına eşittir. Ha, şimdi orada bir kere duralım. Yerli var, yabancı var, kadınlar, erkek var. Yani toplam 4 tane grup var. 4 tane olduğu için Yabancı diyorum, Yerli diyorum, Erkek diyorum ve Kadın diyorum şu şekilde Ve bir tablo oluşturmamız gerekiyor 4 tane değişken varsa sizde tablo çizin mutlaka tamam. Peki yani ne demişti yabancı kadın turistlerin sayısı yani şunların sayısı yerli erkek turistlerin sayısından 80 fazlaymış Yani ben buraya x dersem burası x artı 80 olacakmış arkadaşlar Buna göre Nemrut Dağı'nı bir günde kaç tane yerli turist ziyaret etmiştir diye soruluyor bize. Şimdi şöyle diyeceğiz. 100k tane turistin olduğunu biliyoruz biz toplamda. Bunların e, sevgili arkadaşlarım 75k tanesinin yabancı 25k tanesinin yerli olduğunu biliyoruz. Yani yabancılar yerlilerin 3 katıymış. Onu da öğrenmiş olduk. O halde arkadaşlar erkek, yabancı erkek ve e, yerli kadınların sayısını düzgün bir şekilde bizim ayarlamamız gerekiyor ki burada tüm sayıyı bulabilelim pekala nasıl bulacağız şimdi şöyle yabancı erkek turistlerin sayısı yerli kadın turistlerin sayısına eşitti dolayısıyla ben diyorum ki yabancı erkekler a tane ise yerli kadınlar da a tanedir üstteki yani a artı x artı 80 eşittir diyorum x artı a'nın 3 katıdır x artı a'nın 3 katıdır dedik Tamam çok güzel. Neden 3 katı oldu? Çünkü yabancılar yerlerinin 3 katıydı. Bakın burada a artı x e, ten bir tanesini yani şöyle yapalım. Şuradaki a x'i karşıya gönderirsek eğer 80 eşittir diyorum. 2 çarpı a x kalır. Çünkü burada 3 tane a artı x vardı. Bir tanesini sağ tarafa gönderdim. Eksi a x geldi. Dolayısıyla her iki tarafı 2'ye böldüğünüz zaman, zaman da 40 eşittir a x yapar. Bize sorulan şey... Nemrut Dağı'nı bir günde kaç yerli turist ziyaret etmiştir? Yerli turistlerin sayısının toplamı x artı a'ydı. Biz de x artı a'yı burada 40 bulduk. Demek ki cevabımız a seçeneği olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 7. soruma. Eninin boyuna oranı 3 bölü 5 olan ve üst yüzeyi dikdörtgen biçimdeki masa şekil 1'de gösterilmiş eni masanın eninin yarısı uzunlukta boyu masanın eninin yüzde kırkı uzunluğuna sahip iki dikdörtgen parçası eklenerek masa şekli ikide gösterilen biçime getiriliyor şimdi 3 bölü 5 ise ben şurayı 30'a 50 diyeyim arkadaşlar 3'e 5 olsun 3 bölü 5 şimdi şuralar yarısı kadar 15 15 ve boyu da yani şu parçası da sevgili arkadaşlarım masanın eninin masanın eninin yüzde kırkı 30'un yüzde kırkı 3 kere 4'ten 12 yapar demek ki şurası da 12'ymiş Buraya 12K diyelim. E şunların toplamı da 50 kydı 50 iken 12 olduysa 62 olmuştur. Şurası da hala 30. 62 çarpı 30'dan 1860 yapar bunun alanı. Daha öncekinin alanı da 30 kere 50'den 1500'dü. Bakın 1500'de bir 360'lık artış var değil mi? 1500'de 360 arttıysa yüzde kaç artmıştır diye soracağız. Bu da sıfırları götürdüm, sıfırları götürdüm bunla bunu çarpıp 15'e böleceğiz. Yani direkt 360 15'e bölersek cevabı bulacağız. Bu da bize 24'ü verir arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Ve son sorumuz 8. soru. Şu kısmı sileceğim. İşimiz kalmadı oraya. Kare biçimdeki bir kağıdın her bir kenarı %20 oranında artırılarak fotokopisi çekiliyor. Kağıdın büyütülmüş halinin alanı 324 santimetre kare olduğuna göre kağıdın başlangıçtaki çevresi kaç santimetredir diye sorulmuş şimdi şöyle diyeceğiz bu kare biçimindeki kağıdın e, öncelikle sevgili arkadaşlar bir kenarına ben 10k demek istiyorum bunu %20 oranında artırırsanız 12 kya 12k yapacaktır artık her kenarı ve bunun alanı da 12k çarpı 12k'dan 144k kare gelir ve bu da 324 santimetre kareymiş buradan k kareyi falan bulabiliriz pekala bulalım hadi Şimdi öncelikle 2'ye bölerseniz 72 k kare burayı 2'ye bölerseniz 162 yapacaktır. Tekrardan 2'ye bölerseniz 36 k kare burası da ne yapar arkadaşlarım 81 yapar ve k kare dediğimiz şeyde 81 bölü 36 gelir. Şimdi bu da her iki tarafın kare kökünü alırsanız k eşittir 9 bölü 6'dan 3 bölü 2 gelecektir. 3 bölü 2 ise başlangıçtaki karenin bir kenarı 10 çarpı 3 bölü 2'dir. Ve bu da bize 30 bölü 2'den 15'i verir. Yani başlangıçtaki karemizin bir kenarı 15'miş. Hayırlı olsun. Kağıdın başlangıçtaki çevresi sorulmuş. E bir kenarı 15'te çevresi 4 kere 15'tir. Yani cevap 60'tır diyebiliriz. Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktı. Evet 105. sayfamızda bitirdik. Sonraki sayfalarda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutma.